Bugün 1 Haziran 2022 Çarşamba, Merkür günündeyiz. Sabahın erken saatlerinde İkizler Burcu'nda boşlukta ilerleyen ay saat 8.48'de Yengeç Burcu'na geçecek. Önümüzdeki iki gün Yengeç Burcu'nda ilerleyecek olan ay sevgi ve şefkat beklentimizi arttırırken yakınlarımız ve ailemiz daha öncelikli hale gelebilir. Öğle saatlerinde ay Koç Burcu'ndaki Jüpiter'le dik açı yapacak. Duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarımızda aşırıya kaçma eğiliminde olabiliriz. İçinde bulunduğumuz durumlara abartılı duygusal tepkiler verebiliriz. Aşırı iştah, para harcama eğilimi, müsriflik oluşabilir. Akşam saatlerinde ay, boğa burcundaki Venüs ile uyumlu, koç burcundaki Mars'ta dik açı yapacak. Fiziksel ve duygusal enerjimizin yükseleceği akşam saatlerinde kişisel girişimlerde hevesli ve arzulu olabilir, gereksiz riskler de alabiliriz dürtüsel davranışlarımızı kontrol etmeye özen gösterelim ay yengeç burcunda ilerlerken mide ve sindirim sistemimizde daha hassas olabilir beslenmemize dikkat etmeli aburcuburdan uzak durmalıyız Siz de şimdi kanalımıza abone olun yorumlar bölümüne sorularınızı yazın sürprizlerimizden haberdar olun